Balık Burcu erkeği oldukça duygusal ve kırılgandır. Hayal dünyası oldukça geniştir. Gerçekleşme şansı olmasa bile hayallerine saygı duyulmasını ister. Kırılgan bir yapıya sahip oldukları için onları küstürmemeye özen gösterin. Her konuda ona karşı hoşgörülü olmanızı bekler. Beklentiler arasında en ön sırada yer alan şey duygusal güvencesidir. Onu sevginize inandırın. Ona karşı samimi olun. Katı sert ve baskın karakterli kadınlarla birlikte olabilmeleri oldukça zordur. Sade bir hayatınız olması, iyiliksever olmanız balık erkeğini daha çok etkiler. Sanatsal yönü gelişmiş ya da sanatın en az bir dalıyla ilgilenmesi, duygularıyla hareket etmesi, küçük hesaplardan kaçınması gerekir. Sevgisini ifade etmekte zorlanır. Balık burcu erkeği duygusaldır. Fakat bu karşısındaki kişiye gösteremez. Kendini ifade etmekten kaçınır. Sevgisine dokunamaz, düşündüğü şeyleri itiraf edemez. Aşık olduğu zaman sevgilisinden başka hiçbir şey düşünmez. Aşk hayatında değişken tavırlar göstermesi, onun kadınlarla ilgili detayları kendi başına keşfetmek istemesinden kaynaklanır. Balık erkeğiyle yaşayacağınız sevgi onun isteklerine uygun davrandığınız zaman mükemmel olur. Balık hoşlanırsa dünyayı karşısına alacak kadar hoşlanır. Dolayısıyla sizi yalnızca bu aşkın tadını çıkarmak kalır. Bunu elde etmek için birkaç özelliğe sahip olmanız yeterli olacaktır. Balık erkeği kadında zarafete çok önem verir. Paldır küldür hareket eden kadınlar onlar için kesinlikle uzak durulması gereken kadınlardır. Kadının kültürlü olanı balık burcu için baş tacıdır. Kendini sürekli geliştiren, okuyan ve her kültürler etkinlikle yer alan kadın balık erkeklerinin gönlünü çok kolay kazanır. Balık erkeğini anlamak zor değildir. Özellikle zeki kadınları tercih eder ve bu tarz kadınları daha yakın bulur. Balık burcu erkeğini aşk ile arkadaşlık alanlarında tanıma şansı bulan bayanlar çok şaşırırlar. Arkadaşlıklarında tam ve duygusal erkek tadında olan balıklar ikili ilişkilerinde bir süre bunu gizli tutarlar. Karşındakinin romantik adım atması onlar için daha değerlidir. Çekici, romantik ve sevgisini her şekilde gösterebilen kadınlar balık erkekleri için vazgeçilmez olur. Girilen ortamlarda sevgilisine veya eşini onore eden kadınlar, elini elinden ayırmayan bayanlar balık burcu erkeği için çok değerlidir. Diğer burçlara nazaran balık burcu kalp bağrı hızlı kurmaktadır. Birden aşık olduğunu söyleyip ertesi hafta vazgeçtiğini görebilmeniz mümkündür. Dolayısıyla istikrarlı sağlayabilecek kadınları sever ve hoşlanır. Kararsız kalan iki ilişki arasında git gel yaşayan bayanlar balık erkekleri tarafından terk edilmeye mahkumdur. Balık burcu olan erkekler dışarıdan bakıldığında yumuşak huylu iyi mizahçı görünür. Bu özellikleri bayan seçimleri üzerinde etkilidir. Otoriter ve cesur kadınlar balık erkeklerin daha çok ilgisini çekmektedir. Kendilerini kontrol edebilen, hayatlarının hakimi ve her adımda korkmadan atılabilen kadınlar tercih sebebi bu. Balıklar için kadının aşkı aktif olması çok önemlidir. Hem yaşantıda hem cinsellikte hem de sosyal ortamlarda cesur adımlar atabilen kadınlar balıklar için kıymeti daha çoktur. Balık burcu aramıyorsa siz arayacaksınız. İlişkinin kontrolünü elinize alıp durumu kolaylaştıracaksınız. Bu şekilde onu ilişkiye ikna etmeniz daha çok kolay olur. Balık burcu erkeklerle ilgili en sık sorulan soru balık erkeği balık kadınıyla ile yapabiliriz şeklindedir sorusudur. İki kişinin de aynı burçtan olması bazı sorunları beraberinde getirebilir. Bu burç bir de balık olduğunu işler daha karmaşık bir hal alabilir. Balık burcu erkeğinin uyumlu olduğu burçlardan ilki akreptir. Akrep kadınının kendine özgü çekiciliği ve alımı vardır. Birçok erkek gibi balık erkeğe de karşı koyamaz ve akrep kadınının çekimine girer. Aşk yaşamın için çok ideal olan bu burç balık erkeğinin evlilik hayallerinde pek fazla yer alamaz. Daha çok evciven ve ailesine düşkün kadın arayışı olan balık erkeği akrep kadınının kendine risk olarak görebilir. Balık burcu erkekleri için ideal burçlardan bir diğeri başaktır. Hayatında daima plan ve kontrollü olan başaklar aynı zamanda merhamet ve şefkat doludur. Balıklar için aradıkları huzuru verebilir. Aynı zamanda sadakat endişelerini gidermelerine yardımcı olabilirler. Başak ve akrep dışında yengeç kadında da balık erkeği ile uyumludur. Duygusal romantizm arayışında olan balıklar yengeçler için ideal bir partner olabilir. Balıklar için. Balık bu çok sevdiği bir başka şey değil, iltifattır. Yaptıklarının harika olduğunu ve sizin için fazlası ve yeterli olduklarını duyma hoşlarına gidecektir. Balık burcu genel olarak biraz özgürlü düşük olabilir. Bu yüzden de ne yaparlarsa yapsınlar harika olduklarını düşündüğünüzü mutlaka söyleyeyim. Siz hemen gecenizin ateşli ve tutkulu tüm gece sürecek bir maratona dönüşmesini istiyorsanız bile söz konusu balık burcusu işleri yavaşlanalım. Balık burcu insanlar çok yaratıcı olurlar ve bu karakterleri kapılı kapılar ardındaki tavırlarına da yansıtırlar. Yaratıcı şeyler isterler ve yeni şeyler denemeye açık olmanızı isterler. Rol değişimleri hoşlarına gider. Balık burçları çok duygulu olurlar. Yakınlık her balığın bayıldığı bir şeydir ve masajları çok sever. Ayaklarına veya başka bir yerlerine fark etmez. Sırt ve omuz çok sevdikleri yerlerdir. Ayrıca onlara sıkıca sarılmanızdan çok hoşlanır. Böyle anlarda aranızdaki bağı daha çok hisseder. Bir balık burcu üyesini baştan çıkarmak istiyorsanız, dinsel uyarmanın en az fiziksel uyarma kadar önemli olduğunu farkında olun. Mistik ve paranormal olayları saçmalık olarak nitelendirip geçmeyin. Çünkü balık burçları buna inanır. Bir başka özelliği de hayal dünyalarının çok güçlü olmasıdır. Bu yüzden onlarla birlikte fantezi dünyasında bir yolculuğa çıkmaktan çekinmeyin. Balık burçlarının da romantik olduğu bir sır değildir. Bu yüzden eğer balık burcu erkeğine yakınlaşmayı planlıyorsanız güzel bir ortam kurun. Romantik bir hava yaratın. Çabanızı takdir ederler ve bütün romantik jestleriniz onları biraz aksiyona hazırlamak için yeterli olur. Balık burcu insanların cömert aşıklar olduğu bilinir. Sizi tatmin etmek onların hayat amacı haline gelir. Ancak vermedikleri, pardon ancak vermeyi sevdikleri kadar almayı da severler. Balık burcu erkeği için en ideal durum kendileri kadar cömert bir kadın bulmalarıdır. Böylece tavırlarının karşılıklı olduğuna her zaman emin olurlar. Balık burcu erkeği için evlilik kararı zor alınan kararlardan biri değildir. Aşık olduğu kadının hayatına girmesinden sonra evlilik yoluna hızlı bir şekilde girer. Bu özellikleri kadınlar için avantaj meydana getirir. Romantik yapıları evlilik hayatının her zaman sürprizlerle dolu geçmesini sağlar. Duygusal yönleri kadınları iyi anlamalarına olanak sağlar. Bu nedenle balık burcu erkeği eşini üzmekten her zaman kaçınır. Hayata karşı kendini güvensiz hissetmesi nedeniyle eşine aşırı bağlanır. Bağlandığı kadına sorgusuz olarak güvenir. Balık burcu erkeği evlilik kararı almayı düşünen kadınlar için doğru tercihler arasında sayılır. Neşeli ve hayatı seven yapıları ile ev ortamları her zaman hareketli geçer. Balık burcu erkeği ve evlilik hayatı çevresindeki insanların sürekli ilgisini çeker. Balık burcu erkeği duygusaldır. Aşırı derecede duygusal olması ilgiye olan düşkünlüğünü beraberinde getirir. Eşine karşı aşırı güven ve özen göstermekte ve aynı özeni kendisine yapılmasını da istemektedir. Karşısındaki insana sonucu ne olursa olsun kendisini teslim eder. İlgili yapısı aynı ilgiyi karşıtanda beklemesini sağlar. Evrelik hayatında bu kadar ilgili olan balık burcu erkeği aynı ilişkiyi çocuklarına da gösterir. Çocuk sevgileri aşırı yoğundur. Ailecek birlikte zaman geçirmek, ortak bir şeyler yapmak, sevdiği şeyler arasında yer alır. Komşuluk ilişkisine önem verir. Aile hayatında özen gösterdiği hassasiyeti çevresine karşı da gösterir. Balık burcu erkeği ile olan evlilik dışarıdan dikkat çeken ve kıskandan bir evlilik olabilir. Balık erkeği kadınların karşısında kendini sudan çıkmış balık gibi hisseder. Kendilerini tamamen geliştirebilecekleri bir ortam arar. Kadınlarla anlaşmasını iyi bilir. Bir maço değildir. Sadece kendini ve yeteneklerini önemseyen bir erkek de değildir. Kendisini kadınlara her zaman açıktır ve açık tutar. Hoşuna giden bir kadına hemen uyum sağlar. İlk randevudan sonra hakkınızda ne kadar çok şey bildiğini görüp şaşırırsınız. Nazik ve sevilmeye değer bir insandır ve romantiktir. Balık erkeği size karşı aş şiirleri okuyacak, yazdığı ve birlikte başrollerini oynadığınız bir masal anlatacak ve yaşatacaktır. Aşkını kanıtlayan ince iltifatlarla kız arkadaşlarını bile hep şaşırtır. Aşık olarak ondan daha duyarlı olan çok az erkek vardır. Balık erkeği ile anlaşmak yine de kolay değildir. Tutarlığı ve destek görme ihtiyacına rağmen bireysaline önem verir ve kesinlikle güçsüz değildir. Motive edilmeyi ve korunmayı bekler ama yönetilmekten hoşlanmaz. Onu rüyalarının ülkesinden gerçeklerin toprağına çekebilecek bir kadına ihtiyaç duyar. Sizin aşkınız ve dürüstlüğünüz onu amasızla yaşamaktan kurtarır. Balık erkeği bu ilişkide kendisini bulmalıdır. Balık erkekleri sevgiye, aşka büyük değer verir. Bu erkekler adeta hayatlarını aşka adarlar. Son derece duygusal ve romantik karakterleri vardır. Eğer bir kadını seviyorsa onu mutlu edebilmek için her şeyi yapar. Balık erkeği aşık olduğu kadını hayatının merkezine koyar. Artık o kadından başkasını düşünmez ve gözü de başka bir şey görmez. Aşık olduğu kadını mutlu edebilmek için elinde gelen her şeyi yapar. Asla kadını üzmez ve yarı yolda bırakmaz. Balık erkekleri sevdikleri kadına karşı saygısız, kaba ve moça tavırlar saygilemez. Bu erkekler kadınlara karşı anlayışlı olur. Kadınla sürprizler yapar ve hazırlar. Sıklıkla romantik ortamlar bulur ve hazırlar. Balık erkekleri eşi ya da sevgilisi olan kadına imkanı oldukça hediye alır. Ona değer verdiğini ve her zaman gösterir. Partnerini üzülmek için çaba ve uğraş sarf eder. Balık erkeği romantik ve duygusal bir yapaya sahip olan kadınlardan hoşlanır. Balık erkekleri sürekli sevgi ve ilgi gösterirseniz onları elde etmeyi becerirsiniz. Balık erkekleri kendisine saygı duyan kadınlardan etkilenir. Balık erkeğine uyum sağlayabilmek için tıpkı onlar gibi romantik ve duygusal olmalısınız. Balık erkeklerini etkilemek diğer burçlara göre biraz daha kolaydır. Çünkü onların kadınlardan fazla beklentileri yoktur. Balık erkeklerinin beklentileri saygı ve ilgiden ibarettir. Eğer balık erkeğine bu konularda özel davranırsanız sizin için her şeyi yapar. Balık erkekleri son derece romantik ve duygusal oldukları için hediye aldıklarında aşırı derecede mutlu olurlar. Onları hediye almanın anlamı son derece büyüktür. Balık burcu erkekleri hediye aldıklarında kendilerini daha değerli hissederler. Ona hediye alan kadın el üstünde tutarlar. Balık erkekleri ilişkilerinde sadık ve erkeğine bağlı olan kadınları beğenirler. Gözü dışarıda olmayan kadınlar bu erkeklerin ilgisini çeker. Ayrıca balık erkeği ilgi düşkünüdür. Bu yüzden kendisine ilgi gösteren kadınları sever. Bu erkekler sözünü dikkate alan kadınları sever. İlişkilerinde yoğun duygusallık ve romantizm yaşamak ister. Bu erkeklerin dikkat çeken olumsuz özellikleri aşırı derecede kararsız olmalarıdır. Bu konuda hakkında karar verirken, bir konuda hakkında karar verirken son derece zorlanırlar ve bir türlü karar alıp adım atamazlar. Bu kadar düşündükleri halde genelde yanlış kararlar alırlar. Tavırlarında kesindirler. Dışarıdan katı bir insan oldukları düşünülebilir. derece dik başlı insanlardır. Bir şeyin yanlış olduğunu bilse bile düzeltmesi zaman alır. Ayrıca balık erkekleri paraya önem verir ve madde açıdan güçlü olmak isterler. Bu nedenle zaman zaman cimrilik yapabilirler. Parasını ve malını paylaşmak istemezler. Sanatla ilgili olurlar. Tüm güzel şeylere ayrı bilgileri ve ilgileri vardır. Rahatının son derece düşkündür. Son derece duygusal bir yapısı vardır. Bu onların en belirgin özelliğidir. Tembel tavırlar saygılayabilir. İnsanları oldukları gibi sever. Kesinlikle an niyetli hareketlerde bulunmaz. Asla bir kişinin kalbini kırmak istemezler. Genelde düzensiz olurlar. Her ortama ve her insana uyum sağlayabilirler. Bazen umursamaz davranışlarda bulunabilirler. Son derece nazik ve kibardırlar. Hayal kurmayı severler. Aşırı derecede hayalperestirler. Genelde sorumluluk almaktan kaçınırlar. Bu sorumlulukların kendilerini kısıtlayacağını düşünürler. Başına buyruk yaşamaktan zevk alırlar. Çıkarcı ve yapmacık davranışlardan nefret ederler. Duyguları ve hayalleri onlar için çok değerlidir. Onların yıkılmasına asla müsaade etmezler. Balık burcu erkeğinin en çok hoşlandığı işe hayal kurmaktır. O kadar çok hayal kurar ki adeta hayal aleminde yaşar. Fakat bu durumdan büyük zevk alır ve ellerinden almasını istemezler. Her yerde hayal kurabilirler. Bilgisayar konularla ilgilenmekten büyük bir memnuniyet duyarlar. Bilimsel konularda araştırma yapmak isterler. Eğer iyi bir eğitim alma fırsatı bulurlarsa bilim insanı olmak isterler. Metabazik ve idealizm gibi felsefe bakımlarına ayrı bir ilgileri var. Balık erkeği yaklaşımlarında pozitif enerji veren kadınlardır hoşlanır. Balık erkeği bir kadının kendisine ne kadar sadık olduğunu sürekli merak eder. Eğer bir balık erkeğinden hoşlanıyorsanız ona sadık ve bağlı olduğunuzu mutlaka hissettirmelisiniz. Aksi durumda balık erkeğinin kafasında bir soru işareti her zaman vardır. Onun kafasında bir kuşkuya atlamak için sadık olduğunuzu sonuna kadar gösterin. Balık erkeğini adeta bir çocuk gibi sahiplenmeyi bekler. Bu sahiplenmenin sizde olduğunu görmek ister. Balık burcu erkekleri güzel alımlı ve çekici kadınlardan hoşlanır. Bu tarz kadını da elde etmek için çabalar. Belki dünya güzel bir kadın değilsiniz. Ancak başka yönlerinizi ön plana çıkartarak balık erkeğine etkileyebilirsiniz. Burada önemli olan bir diğer noktada makyajınız ve kıyafetinizdir. Eğer şık kıyafetler ve güzel bir makyaj yaparsanız, kısacık kendinize, kendinize bakıyorsanız balık erkeğini gözü sizden ayırmaz. Balık erkeğine fırsat buldukça hediye almanızı tavsiye ederiz. Hediyeleri alıp öyle direkt olarak vermek olmaz. Bu yüzden küçük sürprizler hazırlamayı sakın unutmayın. Hiç beklemediği anlarda verilecek hediyeler balık erkeğini duygusal yanına hemen harekete geçirir. Hayalperesttir. Sıklıkla gerçeklere uzaklaşır. Son derece duygusaldır. Romantizm onların hayatlarının bir parçasıdır. Beyefendi kibar ve nazik davranışlar ile dikkat çeker. Her duruma ve herkese kolaylıkla uyum sağlar. Sorumluluk almaktan kaçabilirler ama iyimsadirler. İşlerinde kesinlikle kötülük ve fesatlık yoktur. Bazen umursamaz davranışlar sergileyebilirler. Kesinlikle ad niyeti değildirler. Para harcamak onların işidir. Asla tutumlu olamazlar. Kültür, edebiyat ve sanat alanları yönelik özel ilgileri vardır. Bu özelliklerin yanı sıra balık erkeği şık giyiren kadınları sever. Çevresine kadınların kıyafetlerini özellikle inceleyen balık erkekleri giyim tarzına bakarak kadının hakkında çıkarım yapar. Balık erkeği vücuduna güvenen ve açık kıyafet giyen kadınlardan daha çok etkilenir. Kanun verbesiyle elbiseler giyen kadınlardan pek hoşlanmaz. Balık erkeğini etkilemek için ince ve şık kıyafetler... ...tercih etmenizde fayda vardır.